Peki çocukluk dönemiyle ilgili, yani çocuk doğdu, işte belli bir yaşa geldi, ne gibi hizmetleriniz var? Yani e, 0-12 yaş mı dersiniz, 0-18 yaş arası e, ebeveynler, çocuk yakınları veya çocukların kendileri sizlerden ne gibi hizmet alabilirler? Şimdi öncelikle bu, e, bu hizmeti My Life Tanışmanlık Merkezi'nde e, veriyoruz. Hizmetlerimiz öhüm, öncelikle anne babalara e, anne babalık eğitimiyle başlıyor. Bravo. Yani şimdi her kadın bir anne adayıdır, her erkek de bir baba adayıdır. Bravo, doğru. E, i̇yi de sadece çocuk sahibi olmakla anne baba olunmuyor. Bravo, yeterli değil. Üzerine yani, birçok şey koymak gerekiyor diyorsun. Aynen. Mesela çok Buyurun, özür, çok özür dilerim. Mesela ben üniversitede e, o zaman öğrenciyken e, hocamıza, hocamız bir soru sormuştu. O sorunun cevabını ben şu şekilde vermiştim. Dedim ki hocam bir anne babanın daha doğrusu bir bireyin anne baba olabilmesi için anne baba olmadığını şu yedi kişiyi bilmesi lazım dedim. Kimdir bu yedi kişi? Cidden merak <gülüyor> ettim. Buyurun. Aristo, Sokrates, Platon, Descartes, İmanuel Kant, İmam Gazali, Mevlana. Enteresan. Tezmir. Yani, yani adam babasını bilmiyor. Dedelerini <gülüyor> bilmiyor. Çok enteresan. Nasıl motive olalım hocam yani bu kişileri bilmek için. Buyurun. Tekrar, tekrar yapayım. Bu kişileri saymak istiyorum. Buyurun. Sokrates, Platon, Aristo, Descartes, İmanuel Kant, İmam Gazali ve Mevlana. Mevlana. Evet, yedi kişi. Şimdi beş tanesi e, Yunan ehli olsun. Yani, yani batı et Batı et. kısmı, iki tanesi doğu kısmı. Fakat yani. iki tanesi doğu kısmı ama aynı zamanda doğuya ve batıya örnek, örnek olabilecek... Potansiyelde hocalar, alimler. İmam hmm. Gazali ve Mevlana. Hmm. Ee, Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin gerçekten e, mesnevisini okuduğunuzda, yani hayatını araştırdığınızda, hayatını okuduğunuzda, e, gerçekten kaliteli bir yaşam standardı. E, yani mesela Mevlana'nın derdi yok muydu? Vardı ama evet. Mevlana psikiyatra mı gitti? Veya psikoloğa mı gitti? Mevlana işte o... E, Doktor Ekrem Bey'in o kitabındaki, o Farkındalık o kitabındaki... Evet, <gülüyor> Farkındalık kitabımızı bu arada evet. e, görüyorsunuz. Buyurun, Mutlu Olma Sanatı ve Yaşam Sevinci. Evet. E, kendi kitabımdan bahsedilmesi çok hoşuma gitti. Evet. Buyurun, sürpriz oldu. <gülüyor> neden? E, şimdi neden Farkındalık kitabını örnek verdim? İşte e, Mevlana Farkındalığı'nın farkındaydı. Oo, bravo. Dolayısıyla psikiyatra veya psikoloğa ihtiyaç duymadı. Tabi o dönemde psikiyatra ve psikolog da yoktu ayrı mesele. O ayrı tabi. Ama kendi içinde kendi kendisinin psikoloğu olabildiği Kesinlikle. aslında her evet. insanda kendi problemini çözebilecek potansiyel mevcuttur. Mevcut. Zira onu kullanabilecek yeteneği yoktur. Bravo. İşte o yeteneği nerede bulabilir? My Life danışmanlık merkezi tarzında danışmanlık merkezlerinde bu işin uzmanı olan kişilerden görebilir, öğrenebilir. Kesinlikle. Yani bir insanın arabası var ama Hı -hı. bunu sürmeyi hani kendi kendine veya deneme yanılmayla değil de daha çok e, nasıl ki ehliyet kurslarına gidiyoruz, direksiyon sınavlarına tabi tutuluyoruz. Onun gibi hayatımızın direksiyonuna geçip yönetmek, kendi potansiyellerimizi kendi kendimize çözebilmenin yolu da psikolojik danışmanlık ve koçluk merkezlerinden ihtiyacımıza göre geçer diyorsunuz. Aynen. Ee, bravo. Çok o, orijinal bir tespit oldu. Yani özellikle bu yedi kişiyi söylememin sebeplerinden bir, bir tanesini çok kısa bir şekilde özetlemek istedim. Buyurun. buyurun. Ee, dün Dündünde kaldı cancağızın artık yeni şeyler söylemek lazım der mesela. Doğru. Dolayısıyla yeniliğe giden bir cümledir. İleri görüşlü hı. bir cümledir. Kendisine Kesinlikle. yani zihnine format at anlamında bir cümledir. Çünkü beyin hı hı? E, değirmen taşı gibidir. Eğer içerisine yeni bir şey atmazsanız kendi kendisini öğütür durur der İbn-i E Şimdi İmam Gazali'ye gelelim. İmam Gazali ve öğrencileri bir, gün, bir yerden bir yere giderken, e, tabi yerler çamur, e, atlarının ayaklarından çıkan çamur bir duvarı kirletiyor. Hemen İmam Gazali durun diyor öğrencilerine. O duvarı temizletiyor öğrencilerine. Kendisi de temizliyor. Tamam duvarı temizlediler ama sonuçta duvarı killettiler. Diyor ki İmam Gazali bekleyin diyor kapıda. Adam çıktıktan sonra adamdan bir helallik alıp yolumuzu öyle devam edelim. Hı. Ve adam bekliyorlar. Adam çıkıyor. Adamdan helallik alıyorlar. Yaklaşık bir 3-4 saat bekledikten sonra adam soruyor... E, sizi diyor bu saate kadar burada bekleten nedir? Biz diyor burayı e, buradan geçerken kirlettik, temizledik ama yine de helali kalmak Kesinlikle. istedik. Kesinlikle. Peki diyor siz, size bunu kim emretti? Kim söyledi? Yani kim bu, nasıl, söyle. bu nasıl bir güdüdür? Tabii, tabii görülmemiş bir olay. Evet. Değil mi? Çoğu Zaten temizlemez. Temizlese de beklemez. Aynen, gelip Pelleşmeyi geçer. Helalleşmeyi hiç düşünmez. hiç düşünmez. Yani hatta kaçarlar. Bizim terapitte <gülüyor> çok oluyor. Adam vuruyor, kaçıyor. Daha dün bir danışarıp vurup kaçan kişi yüzünden terapi almaya seansa geldi. Düşünsenize böyle bir İmam Gazali ve öğrencilerin böyle olgun gönülden ve sorumluluk içeren davranışını Bravo, açık, e, alkışlıyorum. Bu arada hocam evet, son 4 dakikamız buyurun toparlayın tamam. o 7 hemen, kişiyi. Hemen, hemen, hemen. Ee, tabii ben diyor Müslümanım. Yani benim dinim bana böyle emrediyor deyince o adam da tabii Müslüman olmayan bir kişiymiş ki o halde diyor senin dinin bu inceliği, bu zarifliği emrediyorsa söyle diyor senin dinine ben nasıl mensup olayım, bilirim Yani tabii. İmam Gazali'nin atının ayağından çıkan çamur bile bir adamı Allah'ın izniyle Müslüman etmeye demek ki e, yetebiliyormuş. Kesinlikle. Böyle bir alimden bahsediyoruz. Descartes'e gelelim. E, gece yatıyorsunuz ve odanızda bir sinek var. Onu öldürmek mi istersiniz? Ya da ne bileyim camı açıp onun çıkmasını mı istersiniz? Genelde birçok kişi öldürmek ister. Öldürmek ister evet. Ama Descartes kalkıyor hemen masaya oturuyor. Ben diyor bu sineğin bu odadaki konumunu bulursam insanın diyor uzaydaki konumunu bulurum. Ve bir takım şekillerle, bir takım hesaplamalarla günümüzdeki Android'in temellerini atıyor. Akıllı telefonlarımızı Descartes'e borçluyuz. İmanuel Kant, onun bir ödev ahlakı vardır. Nedir bu ödev ahlakı? Dünyanın neresinde olursan ol, ne olursan ol, öyle bir hareket, öyle bir ödev... ...sergile ki bütün her yerde aynı mantıkla yargılansın. Herkes aynı yerde... Aynı ülkede veya farklı ülkelerde o ödevi uygulasın ve gerçekten insan olduğunun bilincinde olsun. Yine farkındalığa geliyor. Yani evrensel değerlerin babası mı bu? Kişi? Aynen. Evrensel bir ödev ahlakı. Çok güzel. Ödeva. Bir işi yani sabah kalktığında diyor aynaya e, sen aynaya baktığında insan suretini kendinde görüyorsan o halde senin bir ödevin var bu ödevi yapmalısın ve bu ödev evrensel boyuta ulaşmalı diyor. E, çocuk yetiştirmede mükemmel bir rehber. Geriye bakalım. Ee, Aristo, Sokrates, Platon zaten üçünü bir ele alacağım. Üç Antik Yunan filozofudur. Ee, zaten Avrupa'nın birinci öğretmeni Aristo'dur biliyorsunuz. İkinci öğretmen Farabi'dir. Platon, Aristo'nun öğrencisidir. Sokrates de Platon'un öğrencisidir. Der ki Sokrates, sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. E, Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyururlar ki senin hal ve hareketlerine dışarıdan bakıp da Müslümanlığa özenen birileri yoksa imanını sorgula buyurur. Yani de... rol model olamıyorsan, aynen, değil mi? Aynen, ikisi yani de sorguladığı. Çok güzel. Platon'a gelelim. Ne diyor Platon? Okuduklarınız, eylemlerinizle uyum sağlasın. Ne diyor Hazreti Ömer? İnandığı gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Bravo, çok doğru. Dikkat ederseniz İbn Rushd mantığıyla hem Antik Yunan felsefesini hem e, Batı, e, pardon, hem İslam felsefesini zihinde mayalayıp psikolojiye e, böylece dökebiliyoruz ve. Danışanlarımızdan da seanslarımızdan da gayet olumlu, güzel dönükler alıyoruz. E, bu yedi kişiyi bilen bir ebeveyn elbette ki çocuğunu güzel, sağlıklı bir şekilde yetiştirecektir ve e, biz de geleceğe daha gönül rahatlığıyla bakacağız diye düşünüyorum. Seyircilerimize bu kameraya neler söylemek istersiniz? Bir 15-20 saniye buyurun. E, öncelikle anne baba olmadan önce veya anne baba oldularsa şayet eğer Anne babalarsa şu anda eğitim programlarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Çocuk yetiştirme, anne baba okuluyla ilgili eğitim programlarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Çocuk yetiştirme kitaplarını okumalarını ve gerçekten uygulamalarını eğer uygulamakta zorluk çekiyorlarsa bir uzmana başvurmalarını tavsiye ediyorum. Henüz anne baba olmamış ama anne baba adayları için de Anne babalığın ne olduğu hakkında, ilişkinin, evliliğin, ev kurmanın ne olduğu hakkında, bir kadına ve bir erkeğe sadakatin ne olduğu hakkında eğitim almalarını ve bunun üzerine düşünmelerini istiyorum. Evet. Değerli seyirciler, bir programımızın daha...